Bugün 15 Aralık 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, günlük yaşam, düzen, sağlık, iş ve çalışma gibi kavramları öne çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'te üçgen görünümü yapacak. Toprak enerjisinin güçlenmesi, maddi manevi istikrar arayışımızı da arttırabilir. Günü verimli değerlendirip, iş ve özel yaşamımızda somut adımlar atabiliriz. Sabah saatlerinde birikmiş birçok işle ilgilenip düzenlemeler yapmamız, planlı çalışmamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde ise ay ikizler burcunda gerileyen Mars'la dik açı yapacak bu saatlerde endişeli ve huzursuz hissedebileceğimizden ilişkilerde memnuniyetsizlikler ve tartışmalar oluşabilir eleştirel yaklaşımlar stresi arttırabilir kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabiliriz öğle saatlerinde sabırsız ve dürtüsel tavırlardan uzak durup daha sağduyulu ve dengeli olmaya özen gösterelim Akşam saatlerinde ise Başak burcundaki Ay, Boğa burcundaki Uranüs'le üçgen görünümde olacak. Heyecan ve keyif verecek küçük sürprizler ve ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. Yaratıcı fikirler üretebilir, günlük işlere pratik çözümler bulabiliriz. İş ve para alanlarında da akşam saatlerinde fırsatlar gelebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.